Sınav ile ilgili derin nefes egzersizler. Bunun için bir bahar çiçeğini içinize çeker gibi şu şekilde burnunuzdan yavaşça nefes alarak... ...ağzınız kapalı, içinizde 5 saniye tutup yavaşça... ...böyle yapma amacı bu bir gök Aynı Çanakkale Savaşı'ndaki gibi, diğer Kurtuluş Savaşları'ndaki gibi, biz ne sınavlar gördük, e, sloganımızdaki gibi, diğer sınavlarda soruları üfleme amaçlı kullanıp, beyni temiz oksem ok gösterir.